Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel sıralı güllerden oluşan modelimizi çalışacağız modelimizin yapımı oldukça kolay böyle gülleri görünce gözünüz kesinlikle yılmasın çok çok kolay bir çalışma şuradaki görmüş olduğunuz zincirlerden olan kısmımızı hemen düz örüyoruz gülümüzü ise bir sırada örüp tamamlıyoruz böyle güzel bir modeli ulaşmış oluyoruz bu çalışmamızı şallarda etollerde yeleklerde yazlık bluzlarda süveterlerde kullanabilirsiniz şöyle uygun iplerle dilediğiniz şekilde örebilirsiniz evet modelimizin yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak yorum ve beğenilerinizle bizleri desteklerseniz çok çok seviniriz abonelik tamamen ücretsizdir Sizlerle birlikte modellerimizi paylaşmak için haberdar olmanız açısından faydalı olacaktır. Evet ben tiftiğimi kullandım ve iki buçuk numaralı da tığımı kullandım. Hemen kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamıza başlayalım. Modelimizi 17 ve katlarıyla örüyoruz. 17, 17, 17 artı 4 kenar trabzanı 4 olarak kullandığım için 4 değil de daha fazla kullanacaksak mesela 5 trabzan olmasını istiyorsak Arta 2 ekliyoruz. Yani 4 kullandığımız zaman 4. Eğer 5 kullanacaksak bir bu köşe için. Bir bu köşe için 6. 5 ve 6. Buna göre arta 2 ilave ederek örelim. Şimdi modelimizi 2 tane sıralı gül üzerinden anlatmaya başlayalım. Ve yetecek kadar zincirimizi çekelim. Bir tane düğümü atıyorum. Sıkıştırıyorum. İlmeğimi genişlettikten sonra 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 ikinci 17 örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 2 modelimizi 17 17 çektim kenarım için 4 tane çekiyorum 1 2 3 4 dört dört tane zincirimi çektim kenarımız için şimdi şöyle ikiye geliyorum ikiye geliyorum üzerine kenar trabzanımızı oluşturmak için bir iki üç tane zincirimi çekip şöyle batıyorum bakın bir iki üç dördüncü batıyorum bir iki üç defa da alıyorum üç zincir çektim dördüncüye battım İki tane trabzanım oldu. Üçüncüyü örüyorum. Üç trabzanımız. Bakın. Bir, iki ve üç. Dördüncüyü örüyorum. Dört tane trabzan. Tabi bunu lastiklerin üzerine de kurabilirsiniz öreceksiniz yani bir süveter yelek çalışması yapacaksanız lastik üzerine de kurabilirsiniz zincir üzerine değildi evet 6 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 ve 6 çekmiş olduğum 6 zincirimi 1 2 3 4 5 6 7. gelerek batıyorum ve bir tane sık iğnemi örüyorum Sıkı iğnemizden sonra yeniden 6 zincir 1 2 3 4 5 ve 6 bu kez ikinci altıncı zincirde tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7'ye giriyorum ve bir tane trabzanımı hemen örüyorum ve yanına ara trabzanlarımız için 3 tane daha ilave ediyorum ikinciyi örüyorum her birisi farklı zincire. Üçüncüyü ve dördüncüyü örüyorum. Dört tane trabzanım ördüm. Bakınız modelimizin temelini bu çalışma oluşturmakta. Tekrar altı zincir çekiyorum. Ne kadar büyütürsek büyütelim. Yapacağımız ilk temel işlem hep tekrar olarak bu kısım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Önce sık iğne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye batıyorum. Sık iğnemi yerleştiriyorum. İkinci 6'yı çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. Tığımın başını bu kez doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye gelerek batıyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Yanına 3 trabzan daha örerek. Toplamda 4 trabzanımıza ulaşıyoruz. Zincirimizi sıkıştırıyoruz. 4 tane trabzanımızı buraya örtük. Ve bu şekilde devam edecek. Eğer devam etmişseydik 6 tane zincir, 1 sık iğne, 6 zincir trabzan olarak ilerleyecektik. Şimdi ikinci sıramıza geçebiliriz. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci trabzan üzerine batarak. Örüyorum. Her bir trabzanımın üzerine bir tane batıyorum. Dördüncüyü de örüyorum. Evet, ikinci sıramız bu şekilde başladı. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. sık iğnemin içerisine gelerek batıyorum. 6 zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. Trabzanımın hepsini aynı dört tane trabzan olarak örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. Tekrar altı tane zincirimizi çekelim. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Yine sıkı iğnemin üzerine batıyorum. Yeniden 6 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Kenardaki 4 tane trabzanımızı örüyoruz. 3 defa da alıyorum. Daha küçük isterseniz. 2 defa da, da alabilirsiniz. Zincirden döndüğümüzün şöyle araya giriyorum. 1, 2 ve 3. 3 defa da çıktım. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı işlemimi Tekrarlıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. 3 ve 4. 4.'ncüyü örüyorum. 6 tane zincir. 1 2 3 4 5 ve 6. Ne kadar kolay ve zevkli ilerliyor bakın. Düz zincirimizi çekerek devam ediyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6. Trabzanımı örüyorum. Başa kadar geliyorum. Sıramızın başına kadar geldim. Tekrar 4 tane trabzanımı da örüp yeni sıra için hazırlandım. Bu sıramızda artık gül çalışmamızı yapacağız. Şimdi 6 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle görelim. Bakın toplamda 3 sıramızı ördük. Altta beraber 4 tane sıra sık iğnilerimizin bulunduğu yer. Bizim gülümüzü çalıştığımız yerimiz olacak. Bakın sık iğnilerimizin olduğu yer. Şöyle görelim. Zincirimizi çektikten sonra 2 defa doluyorum. 1-2 Sık iğnenin içerisine girip batıyorum. 2'şer i̇kişer, ikişer çekiyorum. 1-2 3. kez çekmiyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. Aynı yere batıyorum. Toplamda 4 tane trabzan olacak şekilde örüyorum. 2 i̇ki doluyorum. ikişer 2 ikişer ikişer iki defa çekiyorum. Üçüncü çekmek için tığımda bekletiyorum. Dördüncüyü çekiyorum. Bir ve iki. Toplamda bakınız bir örgümüz götürdüğümüz ilmeğimiz ve diğer dört ilmeğimizle beş ilmeğimiz oldu. İki seferde çekiyoruz. Şimdi birinci seferde bu dört tane trabzanımızı sonra zincirimizde olan bölümümüzü kapatıyoruz. Birinciyi yapıyorum. Hepsini çektim. Kapadım. İkinci kez Zincirimde olan bölümümü kapadım. Ve hemen bir tane zincir çekip burayı düğümlüyorum. Ve gülümüzü çalışmaya başlıyoruz bu aşamadan sonra. Yapmamız gereken işlem çok çok kolay. En son trabzanımızın hemen yanındaki yani üçüncü trabzanıma önden şöyle giriyorum. Bakın bir zincirim çekmiştim. Toplamda 6 tane sık iğne örüyorum. Bir bakın üçüncü bir iki üç bakın bir tane kaldı 3. trabzanıma 6 sık iğne 2, 3, 4, 5 ve 6 burası gülümüzün şöyle gördüğünüz iç kısmı şimdi tam karşısındaki yani yanındaki trabzana 8 tane sık iğne öreceğiz bakın aşağı yukarıdan aşağıya doğru geldim en sondaki ve ilk baştaki trabzanımız kalacak. Ortadaki iki, iki tane trabzan örüyoruz. Önce üçüncüyü ördüm. Aşağıya doğru indim. Şöyle çeviriyorum. İkinci trabzana geliyorum. Dışlar kalıyor. Sonuncu, dördüncü ve birinci trabzan. Hemen şöyle geçiyorum. İkinci trabzanıma yine sık iğneyle. Bir iki Goncamızın içi güzel olsun diye burada iki tane fazla sık iğne olacak. Üç, dört, 6 7 ve 8. Bakın şimdi de yukarıya doğru çıktım. 8 tane trabzanımı ördüm. Şimdi dışları örmeye başlıyoruz. Şimdi dış en sondaki bakın bu kez şöyle tuttuğumuz zaman dıştaki burada bir tane trabzanımız kaldı. Burada da bir tane trabzanımız kaldı. Örgümüzün yönüne doğru hiç ters çevirmeden aynı şekilde şuradaki trabzanımı alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Kenardaki trabzanıma giriyorum tek seferde çekip kapatıyorum ve bu trabzanımı da dışını da gülümün örmeye başlıyorum. Bakınız şu şekilde ikili trabzan şekliyle öreceğiz. Toplamda bunun dışında 10 tane trabzanımı örüyorum. Tek seferde kapadım ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanı yukarıdan aşağı ördüm. Şimdi bakın diğer dışarıda örülmemiş olan tek bir tane trabzanımız kaldı. Buna geçişimi yapıyorum ve örgümüzü çevirmeden tamamen örgü önündeyim başını doluyorum tek seferde buraya kilitleniyorum ve yine 10 tane ikili trabzanımı bu noktaya örüyorum 1 2 gülümüzü bakın bir sırada ördük 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanımızı Ördük ve gülümüzü Şu şekilde görmekteyiz Bakınız ne kadar Kolay oldu ne kadar da güzel oldu Alıyorum Şimdi Buradan trabzanımızdan sonrasında Zincirimizin devam ede gelen yeri var Bakınız oraya şöyle kilitleniyorum Oraya batıyorum Ve ipimi alıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tığımın başını bir defa doluyorum. Buradaki tırabzanımı örüyorum. Gülümüzü tamamladıktan sonra bakınız gülümüz tamamlandı. Şimdi 4 tırabzanımızı ördükten sonra ikinci kez yine gülümüzü çalışalım. 3 ve 4. 6 tane zincirimi çekiyorum. 1-2-3-4-5-6 ve 2 defa tığımın başını doluyorum. Sıkı iğnemin içerisine gelerek batıyorum. 2 şer 2 çekiyorum 2 defa. Sonuncuyu çekmedim. 2 defa doluyorum. Aynı yuvaya giriyorum. Toplamda 4 adet trabzanımı örüyorum. 3.sünü kapamadan. Dördüncü ve son trabzanımızı örelim. Dört tane trabzanımı ördüm. Beş tane ilmeğim var. Önce dört trabzanımızın dördünü alıyorum. Kapatıyorum. Sonra zincirimle birlikte olanı alıp kapatıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Ve gülümüzü çalışmaya başlıyoruz. Gülümüzün Altyapısını bu şekilde hazırladım. 4 trabzanın 3.süne önce 3 örüyorum. Sonra 2'yi örüyorum. Bakın önce 3 sonra 2. 3'e 6 tane sık iğne. 2, 8 tane. Hemen şöyle alttan giriyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Altı tamamlandıktan sonra şöyle ikinci altından giriyorum. Sekiz tane de buradaki trabzanımıza iki yan yana olan trabzanlarımı örüyorum. Dört, beş, altı sık iğne bunlar. Yedi ve sekiz. Bakın örgümün yönüne doğru devam ediyorum. Burada kenarındaki Trabzanıma tığımın başını bir defa doluyorum ve şöyle geliyorum. Batıp tek seferde çekiyorum. Yarım trabzan ördüm. 10 tane ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzanı ördüm tığımın başını bir defa doluyorum diğer dıştaki trabzanıma giriyorum tek seferde çekip kapatıyorum ve başlıyorum buna da 10 tane trabzanımı örmeye 10 tane trabzanımı ördüm. İkinci gülümü de bu şekilde tamamladım. Bakın şurada zincirimizin hemen dibine giriyorum. İlmeğimi şöyle geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kenardaki 4 trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde güllerimize bakın tek sırada nasıl tamamladığımızı görüyoruz. Evet şimdi kenar trabzanımızı buradan önce ördüm sonra geri dönerek tamamladım ikinci gülümüz için zeminimizi hazırlamaya başlayabiliriz artık şöyle görelim bakın üst üste sıralı güllerimiz vardı yine aynı işlemlerimizi tekrar edeceğiz 6 tane zincirimizi çekip tam gülümüzün tepesine bir tane sık iğne yapıp ara trabzanlarımızı öreceğiz Çekiyorum 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tam birleşme noktasına geliyorum ve batıyorum tam ortaya bakınız bir tane sık iğne 1, 2, 3, 4, 5, 6 aradaki trabzanımı örüyorum 4 trabzanımızı örelim. Tekrar 6 zincir 1 2 3 4 5 ve 6 şöyle birleşme noktasına şöyle örüyoruz tam birleşme noktasına geliyorum ve batıyorum bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 ve 6 şimdi kenar trabzanımızı yine bitirelim işlemlerimiz bu şekilde ne kadar uzunlukta olursa olsun hiç fark etmeyecek bu şekilde örerek ilerleyeceğiz. 4. tırabzanı şöyle araya giriyorum ben. Sonrasında 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Çeviriyorum. Tekrar trabzanlarımız 6 zincir 1 2 3 4 5 ve 6. Yine aynı yere batıyorum. sık iğnemin içerisine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Trabzanımı örüyorum. Bu şekilde tamamlayalım. Sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün arka yönündeyiz. Yine trabzanımı ve 6 zincirimi çektim. Batıyorum sık iğnemin içerisine. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aradaki trabzanlarımı örüyorum ve örgümüzün arka yüzünden yine sadece zincir ve trabzanlarımızı örerek başa kadar gelelim. Modelimizin tekrar ön yüzündeyiz ve bakın şimdi gülümüzü çalışacağımız noktadayız. Gülümüz tamamlandıktan sonra 1 2 3 sıra ördük 6 zincir sık iğne ve aradaki trabzanlarımızı şimdi gülümüzün yerleştirmesine geldi. Yine aynı işlemlerimizi tekrar edeceğiz ve ne kadar e, büyüklükte örmek istersek bu işlemlerimizin tekrarıyla öreceğiz. Yine bir defa daha şöyle hızlıca çalışalım 1 2 2 defa sarıyorum sık iğneme giriyorum birebir üzerine kaydırmalı değil 2 defa da alıyorum 3. kez çekmiyorum. Tutuyorum. Toplam dört trabzan. İkincisini ördüm. Üçüncüsü ve dördüncüsü. Dört trabzanımı ördükten sonra önce trabzanlarımı sonra zincirimi kapatıp bir tane zincirimi çekip gülümün zeminini hazırlıyorum. Ve üçüncü trabzanımı şöyle bakın sık iğne 6 tane sık iğne örüyorum. İlk önce üçüncü trabzandan üç dört beş altı aşağı kadar indim hemen yanındaki ikinci trabzanıma şöyle giriyorum sekiz tane bunu da örüyorum bakın şöyle yanındakini hiç iki kat falan almayalım lütfen hemen yanındaki bir iki üç dört beş 6 7 ve 8 ördüm tığımın başını doluyorum 6 8 ördüm ilk trabzanımızı örmeye başlıyorum başını doluyorum tek seferde çekiyorum ve 10 tane ikili trabzanımı örüyorum 10 trabzanımı ördüm tekrar tığımın başını doluyorum en sondaki trabzanıma geçiyorum. Tek seferde kapatıyorum ve sıkıştırıyorum. Ve bu noktaya da 10 tane trabzanımı örüyorum. İkili olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 Üçüncü kez yaptığım için biraz hızlı yaptım. Sadece hatırlatma amaçlı. Bakın şu şekilde gülümüzü kurduk. Onlar trabzanımızda. Şimdi zincirimizin bulunduğu yere geliyorum. Buraya batıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirle diğer tarafa doğru devam ediyorum. Ve bu şekilde örerek büyütüyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, sıralı güllerimizi örerek bitirdik. Gördüğünüz gibi çok çok kolay bir çalışma. Umarım beğenmişsinizdir ve sizlere ben de faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.